Geçtiğin gözyaşları. Merhaba arkadaşlar. Şimdi neredeydik? Üçgende kenar ortağı çözüyoruz. 11. köşe taşında kalmışız. Hemen onu da koydum şöyle önümüze ve ayarlamasını yapıyorum. Odaklanmaya bir basalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Bir abismillah diyelim başlayalım. Şimdi diyor ki ilk sorumuz G ağırlık merkezi tamam hocam O halde G ağırlık merkezi ise Bu bir kenar ortay A, D, şurayı da 6, 6 diye ikiye böldüm I iç teğet çemberin merkezi Şimdi iç teğet çemberin merkezinden ne geçiyordu? Açı ortaylar Burası da açıortay ortay oldu Şimdi bir doğru Hem açıortay ortay hem de kenar ortay olduysa Yükseklik de olacaktı Burası 8 Şimdi şunu da konuşalım dostlarım Bakın burada ne çıktı şu üçgende karşımıza? 6, 8, 10 üçgeni çıktı ki demek ki şu uzunluğun tamamı 8. Bunu da yazdık. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Şimdi şunu konuşacağız. I'dan geçen şu doğru bir açı ortaydı. Bunun bir açıortay olduğunu söyleyelim şöyle. Ve açı ortayımızın özelliği şuydu. Kolların oranı 6'ya 10'ya. Ayakların oranı da 6'ya 10 olacak. Hatta bunu sadeleştireyim. 3'e 5 olacak. Demek ki toplam 8 ya burası. Direkt 3 ile 5 yazdım buraya. Şu I'de 3. A'ı 5 çıktı. Bunu da unutmayın. Şimdi bir de ağırlık merkezinin şöyle bir özelliği vardı. Tabana bir açıya iki özelliği vardı. Şurası A birim ise şu uzunluk 2A olacak. Yani toplam 3a 8'dir. a 8 bölü 3 oldu kardeşim. Şimdi ben a'nın yani şuranın 8 bölü 3 olduğunu şu x ile birlikte toplanınca da 3'e eşit olduğunu biliyorum. Yani 8 bölü 3 ile x'in toplamının 3 olduğunu biliyorum. O halde x eşittir. 3 eksi 8 bölü 3. 3 gülüş 9. 8 çıktı. 1 bölü 3 çıktı. Benim x dediğim uzunluk. Evet 2 numaraya bakıyorum. G ağırlık merkezi o halde 4 ise buranın 8 olduğunu söylüyorum. AB'den AC eşitmiş. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen. Senin bilmen gereken vurgu şu. İkizkenar bir üçgende şu tabandaki açılar eşitliği ve aynı zamanda bu eşit açılardan çizilen şu kenar ortayla bu kenar ortayla birbirine eşit oluyordu dostlarım. Demek ki bu kenar ortayın da uzunluğu 12 hatta burası 4 burası da 8. Ve bak şurada bir dik üçgen çıktı karşına. Dik kenarlardan biri 4 diğeri 8 ise yani biri diğerinin 2 katıysa, küçük olanın kök 5 katı oluyordu hipotenüs 4 kök 5. E bu bir kenar ortaymış demek ki burası da 4 kök 5. Yani toplam AC 8 kök 5 çıktı. Sorunun cevabı Bursa'dan geldi dostum. Evet, 3 numaralı soruyu okuyorum. G ağırlık merkezidir demiş. Tamamdır. G ağırlık merkezi ise şuradan aşağı inen doğru kesinlikle kenar ortay olacak. Yani 8, 8 diye böldü burayı. Ve şu küçük ikiz kenar üçgenin de kenar ortayı olduğu için ikiz kenar üçgendeki tabana inen kenar ortay hem yükseklik hem de açı ortay oluyordu. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi şu G ağırlık merkezi ise burası 4 ise buranın da 2 olduğunu vurgulayalım. Bakın son darbe şuraya bakın öldürüyorum soruyu artık. 8 var burası toplamda 6. 6, 8, 13 geninden cevabım Denizli'den geldi. Evet 4 numaralı sorumuza bakıyoruz. Ne demiş? A, N ile D, C'nin kesişimindeki şuradaki nokta I. AB 14. Şimdi bu G ağırlık merkezi demiş mi? Evet, G ağırlık merkezi ise şu doğru kenar ortay. AB 14 ise 7, 7 böldü. Şu AE ile EC de eşittir. AC 25 vermiş. Tamam, bunu da yazalım. 25. Hatta 25 bölü 2, 25 bölü 2 diyelim bunlara. I, iç teğet çemberin merkeziymiş dostum. Demek ki şu CD Aynı zamanda açı ortay da oldu Hem kenar ortay hem açıortay ortay olacak Demek ki aynı zamanda yükseklik de olacak Değil mi? Kayı kuralından dolayı E burası 25 ise buranın da 25 olduğunu söyledim ben Bize de I, soruyor Şu aradaki minicik X'i soruyor dostum Şu A'dan inen bu doğrunun da açı ortay olduğunu bilelim biz Çünkü neden? I'dan geçtiğinden dolayı Peki şurada Bakın 7 var, 25 varsa şu dc ne oldu? 24. Toplamı 24. Hatta g ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 oranında 24'ü 8'e 16 diye bölecek. Şurası 16, şu dg 8. Onu bir kenara notlayayım. dg'nin 8 olduğunu şeklin üstünde göstermedim karışmasın diye. Şimdi bir de açı orta'yı konuşalım dostum bak. Şurası toplamda açı aç orta ya şu uzunluğu. Kollarına bakın 7 ile 25. O halde şu ayak 7K. Şu IC dediğim ayak 25K. Yani toplamda 25, 7 daha 32K'yı bize 24 diyebiliyoruz biz. 24. K eşittir 24 bölü 32. Hatta 8'e bölelim 3 bölü 4. K'yı da bulduk 3 bölü 4. Peki şurası... 7 kaydı. 7 kere 3. 21 bölü 4. Şurası. Tamam. Şimdi dg'yi ne biliyorduk biz? 8. 21 bölü 4 ile x'in toplamı 8'miş o halde arkadaşım. Hemen 21 bölü 4'ü bu tarafa atalım. x eşittir. 8 eksi 21 bölü 4. 4 ile 8'in çarpımı 32. 32'den de 21 çıktı. 22. Ne geliyor lan? 32'den 21 çıkınca çıkartamadım bir türlü. 11 mi geliyor? 11 bölü 4 geldi. X'imiz. Evet. Dördüncü sorumuzun cevabı da Bursa'dan geldi. Hadi bakalım. Şimdi 12 numaralı köşe taşını aldım önüme. Birinci soruyla başladık. Şimdi bu bir şurada bir ikiye bölmüş. A, B, C, A, D, E'nin iki katıdır diyor. A, B, C. Şuradaki açığı... ADE'nin iki katıdır. Yani şuna A dersem burası 2A'ymış. 2 var 6 var. Buna göre ADX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi hemen bir e, orta taban yapmayı deneyeceğim arkadaşlar buradan ben. Şuradan bir paralel çizsem şöyle paralel çizdiğimde e, burayı da 2'ye bölmüş olacak. 6'nın yarısı olacak. 3 diyeceğim buraya. 2A ise şurası da 2A olacak. Evet başka 3 şurası da 3 olsa 5, 5, 8 gelir birinci sorumun cevabı. Ama bu 2A'yı ade D, E, A, B, C'nin ya tamam yanlış yeri şey yazmışım ben. Ben diyorum niye böyle oldu. Şurası 2A olacakmış dostum. Şimdi ben bu bir kenar 2'ye bölününce ne yapın demiştim size. Orta taban yapın demiştim. Bunu hem konu anlatım videomda söyledim hem de yanlış hatırlamıyorsam üçgende açı konusunda da söyledik bunu. Şimdi bu orta tabanı çizdik. Altının yarısı oldu 3. Bakın burası 2a ise yöndeş açıdan burası da 2a'dır dedik ve şunu fark ettik. Bu açıyla şuradaki açının toplamı, iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralında bunların toplamı 2a olacak. O halde buraya da a kaldı. Yani ben bunun ikizkenar olduğunu gördüm. 3 ise şu parça da 3 çıktı. Şimdi bu orta taban olduğu için burayı da 2'ye bölüyor. Burayı da 2'ye bölüyor. Yani burası 5 ise burası da 5 olacak. Ve bakın x'e toplamda 5 ile 3'ün toplamı 8 kaldı. Evet yine bir kenar 2'ye bölünmüş. Ben yine orta taban yapacağım bu soruda. Şimdi şuradan aşağı bir diklik indirdiğimde. Şöyle. Bakın bu da dik. Bu da dik. <gülüyor> Ve bu. Burayı 2'ye bölmüşse mecbur burayı da 2'ye bölüyor artık. Ve orta taban olduğunu gördüm arkadaşım ben. Şimdi burası 30 derece. 90'ın karşı 4'su 30'un karşı 2'dir. Ve şurası da 1 olmak zorunda ki çünkü orta taban değil mi? 2'nin orta tabanı yarısı olacak. Şimdi şuradan da Pisagor basını çakarsanız hemen x'in 2 olduğunu görürsünüz. Evet 3. sorumuzdayız. Yine bakın şuradan aşağı bir diklik indirelim. Çünkü bir kenar ikiye bölünmüş, orta taban yapacağım. Bakın bu DE, şu benim indirdiğim dikliğin orta tabanı. Yani burayı da ikiye bölmek zorunda. Bir diyelim buraya. Ee başka, ikinin de iki katı olmalı. Dört diyelim buraya. Şu büyük dik üçgeni gördüyseniz arkadaşlar, burası üç, burası dört. Hipotenüsü de denizli gelir. Evet, dördüncü sorudayız. Şunu fark ettim. Şu denizli ile Fransa'yı birleştirirsem... Bu da ikiye böldü, bu da ikiye böldü, bu adam orta tabanı oldu BC'ni. 3, 4, ise burası 5. Orta taban olduğu için BC de iki katıdır, 10 dedim zaten BC'yi soruyormuş. Evet, bu köşe taşı orta tabandan çözüldü. Hemen geldik 13 numaralı köşe taşımıza. Şimdi BE ve AD kenar ortay. Şimdi bu bir kenar ortay, bu da bir kenar ortay, hatta burası da 4, demek ki G ağırlık merkezi başka ee, şimdi 4 ise 4 dedik buraya şu 3. doğruyu çizersem bu da bir kenar ortay olur ve burayı 2'ye bölmelidir 3, 3, bu da 3 oldu arkadaşım mecburen şimdi burası 3 ise G ağırlık merkez neden 3 oldu burası? muhteşem 3'den 1'e 2 oranından da burası da 6 geldi bunu da yazalım şimdi başka ne kaldı? başka da bir şey yok 4'ü e, 6'yı yazdık her şeyi yazdık AE Nedir? diye bir soru sormuş bize. A, E. Neresi orası? Hmm, şurayı soruyor. X diyelim. X diyelim. Hadi ya. Tövbe. Şimdi ne yapacağız burada? Yani kenar ortayın uzunluğunu yapacağız mecbur ama yapmayı da istemiyorum açıkçası onu. Çünkü kenar ortayın uzunluğuna ait e, sınavda soru gelmeyecek. Yani şu yukarıda bir formül vermiş hocamız ama O formüle gerek var mı? Yok ya arkadaşlar mecbur şey yapalım Şimdi kenar, ezan da okunuyor bir yerden da e, O yüzden durmak da istiyorum açıkçası Videoyu burada ben bir durdurayım Ezan bitsin öyle devam edelim Olur mu kardeşim? Evet Ezan da bitti Biz de devam edebiliriz Şimdi şöyle yaptım kardeş Şu kenar ortayın uzunluğu formülünü kullanacağım Şimdi yukarıda hocam da bir formül vermiş Tan da incelemedim formülü ama... E, biz kenar ortağın uzunluğunu kullanalım dostum. Bak kenar ortağı şu. Bunun karesi eşittir. Yani 9, 9'un karesinin 2 katı eşittir. 81, 2 tane 81. 162 yapar. Eşitmiş. Formül nasıl başladı? Kenar ortağın karesinin 2 katı. Kolların kareleri toplamı diyeceğiz dostlar. Yani bir 2x'in karesi 4x kare... Artı bir de 8'in karesi 64. Eksi... Şu indiği kenar var ya 6. Bunun da karesinin yarısı olacak. Yani 6'nın karesi 36, yarısı 18'i çıkartacakmışız buradan. Şimdi bunu da bir toparlayalım. Eksi 18 buraya gelirse artı 18 olarak 180 olur. 180'den de 64'ü çıkartalım. Şöyle 180'den 64'ü çıkartalım. 6, 116 olur. 116 eşittir 4x kare. 4'e bölersek 58 29 mu geliyor dostum? 29 eşittir x kare, x eşittir kök 29 geldi. Ama dediğim gibi kenar uzunluğu sınavda sorulmayacak. ABC dik üçgen, BE ile DE, AD kenar ortaymış demek ki şurası ağırlık merkezi. 4 kök 3 ise BC nedir diye bir soru soruyor. Gelin şurada bir şuraya aya 2a dediğimizde diklik yapalım. Bakın diklikten diklik indi. Hatta yan kenarın nöpletini yapıyorum. 4 kök 3'ün karesi 48 eşittir. Yakın olan 2a ile hipotenüsün tamamı. 3a'nın çarpımı. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. 48'e 6'ya böldüm. 8. Burası da a kare yaptı. a kare 8 ise a eşittir. 2 kök 2 geldi. Şimdi... Şurada bir de bir öplük daha yapalım. H kare eşittir 2a ile a'nın çarpımı. Yani h kare eşittir 2a kare öplüğünü de yazalım. a karemiz 8'di. 2 ile çarptım 16. Yani h kare 16 ise h eşittir 4. Şimdi burası 4. Burası 4 ise tabana bir açıya iki muhabbetinden burası yarısı olacak. 2 muhteşem üçlüğümüz var. Bak dik açıdan inen kenarortay 6 ise bu da 6 bu da 6. Yani BC toplamda 12 geldi. Evet. Üçüncü sorumuz. Diyor ki üçüncü soru. 90 dereceyi verdim sana diyor. Kenar ortaymış bunların hepsi. Demek ki G merkezi. AC'de de 6 3 vermiş arkadaşım. Burası toplamda 6 köküçse. 3 köküç. 3 3. Bakın dik açıdan inen kenar ortay olduğu için. Burası da toplamda 3 3. Hatta şurası kök 3 2 3. Nereden biliyorsun öğretmenim? Çünkü tabana bir açıya iki muhabbetinde. GD'yi soruyor. Şuraya X diyelim. Bakın bu da dik açıdan inen kenar olduğu için şunlar da muhteşem üçlüden XX oldu. Bunları da söylemiş olalım. Ee, burası X ise şuraya da 2X kaldı kardeşim. Bunu da söyledik. Neresi var şimdi başka? Şuraya da 90'ı çakalım. Başka şurada da diklikten diklik indi. Bakın diklikten diklik indi. Şuna bir A dersek burası 2A olur. Hemen 2 köküçün karesi yani 12 eşittir. Şimdi şunu yapıyorum. H kare P çarpı K ökleti yapıyorum. 2 köküçün karesi A çarpı 2A. Yani 2A kare. Buradan 12'yi 2'ye böldüm. 6 eşittir A kare. A eşittir kök 6. Şimdi demek ki şurası 2 kök 6'dır. Hemen şuradan da Pisagor yapalım mı arkadaşlar? Bakın sorumuz geliyor. 2x'in karesi 4x kare eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12 artı. iki kök 6'nın karesi 24. Buradan bunların toplamı 36. 4'e bölersem x kare eşittir 9. x eşittir 3 çıktı. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet dördüncü sorumuz. Bu köşe taşının son sorusu. abc ikizkenar üçgenmiş. 3 hmm, ab ile... AC eşitmiş birbirine. Bunlar da kenar ortaymış. Demek ki burası da X'dir. E bu da kenar ortay. İkiz kenarsa bunlar da X, X olacaklar. DC X nedir diye de bir soru sormuş. Bizden de başka bir şey vermemiş. Şimdi ikizkenar kenar üçgende tabandan çizilen iki kenar ortay birbirine eşitti. Hatta şuradaki parçalar da birbirine eşittir ki... Burada bakın 90, 45, 45 üçgeni var. 4 kök 2 ise... Burası da 4, burası da 4. 4 ise tabana bir açıya 2'den burası 2. Bakın burada ne çıktı karşımıza? 2 var, 4 var. Pisagor yapacağım, x'i bulacağım. Ne demiştim? Biri diğerinin 2 katı ise küçük olanı kök 5 katıdır. 2 kök 5 çıkar, x'imiz. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 13 numarayı da gömdük. Hemen 14 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum. AD kenar ortay, AH da yükseklikmiş dostum. Buna göre HD neresi şu aradaki mesafe nedir diye bir soru soruyor. Öklik yapacağız galiba burada birkaç tane. Bakalım nasıl yapacağız görelim. Şimdi öncelikle 2 kök 2, 4 kök 2. Bakın biri diğerinin 2 katıysa ne demiştim hipotenüs dik açının karşısı hipotenüs. Küçük olanın yani iki kök 2'nin kök 5 katı. O zaman iki kök 10. Şuranın tamamı iki kök on. Hatta burası kök on. Şurası da kök 10. Peki şimdi bir de şurayı bulalım. X diyelim buraya. BH'ı bulalım arkadaşlar. Onu da öklikten bulalım. Bakın diklikten, şey, diklikten diklik indi. Yan kenarın karesi yani iki kök ikinin karesi 8 eşittir x çarpı hipotenüsün tamamıydı. Yani iki kök on. Buradan 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 4. x eşittir 4 bölü kök 10 çıktı. Tamam. x'i de bulduk. 4 bölü kök 10. Bize şuradaki hd'yi yani y'yi soruyor. O zaman kök ondan x'i çıkartırsam y'yi bulurum. Yani kök ondan 4 bölü kök onu çıkartıyorum. Dolayısıyla X, Y'yi de bulmuş oluyorum. Kök onla ile kök 10 çarpımı 10. 10'dan 4 çıktı. 6 bölü kök on. Bunu da düzenleyelim. Altı kök 10 bölü on olur eşleniyle çarparsam. 2 ile sadeleştirdim. 3 kök 10 bölü 5 olur. Yani sorumun cevabı Edirne'den gelir. Evet ikinci sorumuza geçiyorum. 4'ü gördük. AC 24. Şurası da toplam 24. Peki BD kenar ortaymış. O halde 12 burası. 12 de burası olacak. 8 de burası. BC diyor AB ile altının toplamı AB'ye K versen BC K ile altının toplamıymış. Bunu da söylemiş. Olalım. Ee, başka. Buna göre BC nedir diye de bir soru soruyor bize. He, şimdi burada Pisagor yapacağım arkadaşlar. Ya bir formülü var. ki Bakayım hatta yukarıda da. Evet formülü de yukarıda vermiş arkadaşlarım hocamız. Formülle çözebiliriz eğer istiyorsanız. Şöyle ki şimdi bu formül diyor ki şu kenar ortayla yüksekliğin arasındaki parçanın e, bu bulunduğu Kenarla Yani 24 ile çarpımının iki katı. Yani 2 çarpı 24 çarpı bu 4 dediğim parça. Şurası. Şuna eşittir her zaman diyor. Şu diğer iki kenarın, üçgenin diğer iki kenarının karelerinin farkına. Yani şunun karesinden bunun karesini çıkartın diyor. Bulalım. K artı 6'nın karesi, birincinin karesi artı, ikincinin karesi artı, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Eksi diyor, diğer kenarın yani K'nın karesini çıkartalım şunlar gitti ee, burada bakın her şeyi bir 12'ye bölelim mi şurayı 12'ye bölersem 2 kere 4 8 bunu 12'ye böldüm 2 yani 8 çarpı 2'den 16 burada kaldı 12'ye böldüm 3 12'ye böldüm k 3'ü de bu tarafa atarsak 13 eşittir k çıktı bizden ne istiyor bc'yi yani 13 ile 6'nın toplamını istiyor bizden dostum 19'u bulduk şimdi şuna bakalım Bakın burada da direkt formülümüzü kullanalım. Şimdi a kare ile ab'nin karesi ile bc'nin karesinin toplamı 100. Pisagor yaparsam bu ikisinin kareleri toplamı ac'nin karesine eşitti. Demek ki ac'nin karesi yüz. O zaman ac 10. Şimdi formülde şöyleydi. 2 çarpı 10 çarpı şuradaki kenar ortayla orta, şey e, yüksekliğin arasındaki parça eşitti dostum bc ile ab'nin kareleri farkına. E bunların kareleri farkı da şöyle x kare diyelim onlara biz. Kareleri farkı. Yani şunu soruyor. Zaten bc'nin karesi ile ab'nin karesi farkını soruyor. Biz ona x dersek e, x deymiş olalım. Buna eşitti zaten formül olarak da. Buradan da ne çıkıyor? 10 ile 1.4'ün çarpımı 14 2 ile çarparsam 28 geldi. sorunun cevabı. Evet. Dördüncü sorudayız. Şimdi 3 ad kenarortay diyor. Şimdi bakın bu 3'ün 2 ile 3'ü çarpıyordum bir de BC'yi çarptığımda şuna eşit<td>AB'nin karesi eksi AC'nin karesine. Yani 72 vermiş onu da bize. Peki 2 kere 3 6. 6'ya bölersem 12 çıktı BC. Şimdi bu 12 ise burayı 6 6 diye bölecektim. Bu denizi noktası. O halde buraya da 3 kalacak. Cevabım Adana'dan geldi. Evet şu sorudayız. Bakalım burada ne yapacağız dostum şimdi. Ne istiyor? Birinci sorumuzu şöyle bir görelim. Evet birinci sorumuz diyor ki 10 var 7 var. Bak bu direkt kural sorusu dostum. Şimdi G ağırlık merkezinden bir doğru geçiyorsa üçgen içinde, bu doğrunun bir tarafında kalan iki doğrunun doğruyla diğer tarafında kalan doğruların toplamı eşit. Yani 10 Dediğim şu köşeden inen bu doğru Diğer iki köşeden bu doğruya indirdiğin doğruların toplamına eşit Yani 10 7 ile neyin toplamına eşit 3'ün toplamına eşit Cevap geldi bile Şimdi buraya bakalım ikinci sorumuza bakalım Burada da ne diyeceğiz dostum Şu 3 ile Şu 2'nin toplamı 5 Bu Bursa'dan indirdiğim doğruya eşit Yani şu BH5 bize ne soruyor? EBH'ı soruyormuş zaten. Tamam. Geldik buna. Evet, 3. sorumuz. Şimdi ne diyor bu da? AE 9. Bu 9. Tamam. Bu CF2 BD de 4. Bu 4. Bu 9, bu 2. Bak burada da kural şu. Bu 9'un, 4'ün ve 2'nin toplamı. Yani ne oluyor? 9 4 daha 13, 2 daha 15 dediğin şey var ya. Ağırlık merkezi dediğin doğrunun noktanın bu doğruya dik uzaklığına eşittir dostum. Dik uzaklığının 3 katına eşittir tamam mı? Şuna x dersem bu 15 3x'e eşittir. Zaten sana da diyor ki ağırlık merkezinin d doğrusuna uzaklığı. Yani x'i soruyor 3x 15 ise x'in de 5 olduğunu gördük. Hadi dördüncü ve son sorumuz dostum evet burada da ne diyeceğiz şimdi 4 var 1 var 6 var bunların toplamı ne eşitti x'in 6 10, 10 x'in 3 katına eşit olacaktı değil mi şu 6 ile 4'ün toplamı 10 şu 1'i çıkartırsam 9 eşittir x yani g'nin bu doğruya uzaklığının 3 katına 3x'e eşit demek ki x 3 hocam Üçüncü soruda sen topladın üçünü de 3x'e eşitledin. Burada bunları topladın, bunu çıkarttım Bak kuralı unutma. Birinci ve ikinci soruda ne yaptım? Doğrunun bir tarafında olanları topluyorum, diğer tarafında olanı çıkartıyorum. Unutma bunu kardeşim. Burada üçüncü soruda neydi? Üçü de bakın doğrunun üstünde. A köşesi de üstünde, B köşesi de üstünde, C köşesi de üstünde. Üstünde olduğu için üçünü de topladım. Ama burada ne? Üstünde olanları topladım altında olanı çıkarttığım zaman aynı kural geçerli. Tamam mı kardeş bunu da karıştırma. Peki hadi bakalım burada da Böylelikle köşe taşlarını bitirdik. Tarama testine geçeceğiz bir sonraki videomuzda. Hadi öpüyorum hepinizi görüşürüz.